İlk e, beni e, Mustafa Bey davet ettiğinde, geldiğimde kanala çok e, özel bir odada ağırladı. Aynı odada kısa bir müddet sonra hocamız geliyor dediler ve özel olarak e, odasında buluştuk. Beyaz bir ceketi vardı kreme çalan, her zaman çok e, bakımlı, çok şık. E, insana değer veren bir kimseydi ve hemen ayağa kalktı. Böyle masasının e, etrafından dolanıp hoş geldiniz dedi. Tabii o binaya girince kocaman bir Atatürk e, tablosu vardır. E, Sayın Baş'ın, yani bakın ben rahmetli diyemiyorum, odası da Atatürk e, e, fotoğrafı vardı. Ve e, kitapları Atatürk'e olan aşkı, sevdası Epey sohbet etmiştik, çok güzel şeylerden sohbet ettik, çok derinliği olan konulara girdik. Onunla tanışacağımı bildiğim için bütün eserlerini almıştım, Milli Ekonomi modeli ve onun dizi olarak yaptığı kitapları bir ansiklopedin dilindedir onlar. Daha sonra Hoş geldin Atatürk kitabını imzalayarak göndermişti bana. ve sonradan çok özel, çok sıcak bir dostluk oluştu. Bunun e, hac görevi için gidişi esnasında evinden uğurlamıştık. Bizi e, birkaç kez e, ağırladı evinde. Yani ne anlatayım, ne diyeyim, o kadar güzel anılar, o kadar özel anılar var ki şu e, yani isyan ediyorum, şu virüs çok Önemli isimleri aramızdan aldı ama ben böyle dağ gibi gördüğüm, her açıdan kendine iyi baktığını düşündüğüm Haydarbaşı alıp götüreceğini düşünemezdim, hiç tahmin edemezdim. Hala e, her zaman, her yerde söylerim. Onun çok sevdiği bir şarkı Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın. E, o düğünlerde, toplantılarda hep birlikte yemeğimizi yerdik, kadınlar, erkekler. Sonra biz kadınlar kendi eğlencemize ayrılırdık. E, oralarda bu e, şarkıyı söylerdik. E, derken işte neredeyse bir yıl oluyor ama sanki dün gibi sabah e, uyanır uyanmaz televizyonu açtım. Aa, a fotoğrafı. a dedim herhalde milli ekonomi modeli içimden saniyeler içinde geçirdim. Ama... Altındaki yazıya inanamıyorum. Baktıkça inanamıyorum. Hemen bütün dostlarımı tek tek aramaya başladım. Tabii kimse cevap verebilecek durumda değil. Ee, saniyeler içinde e, kimse konuşabilecek durumda değil. Ee, ve sonra işte o acı e, haberle yüzleştik hepimiz. Fakat bıraktıklarına sahip çıkmak lazım. Bugün onun partisi partilerin küçüklüğü, büyüklüğü söz konusu değildir. Önemli olan partilerin fikirleridir. Siyasi partilerin fikirleridir. Yaptırım gücüdür. fetöyle mücadelesi, Atatürk'e olan aşkı, sevdası, gerçek anlamda içsel aşkı, sevdası, dinine olan bağlılığı bu yapının son derece önemlidir. Çok değerli gençler yetişiyor. Bu nedenle Profesör Haydarbaş'ın bıraktıkları birer öğretidir, birer hayati öğretidir. Onu e, biliyorum gençlik ve bu aile e, asla ve asla bırakmıyor fakat yetmez. Yetmez, daha fazla kitlelere ulaşmak lazım, daha çok e, insanlarla buluşmak lazım. Bugün salgın nedeniyle bir araya gelemiyoruz aynı çatı altında. Ama şu anda işte teknolojiyi kullanıyoruz. Birbirimize teknolojiyle ulaşıyoruz. Zoom'du, mum'du, Skype'du neyse bilmiyorum. Bu mecralardan buluşup buluşup konuşup bunları yayınlamamız lazım. Çünkü e, ancak ve ancak artık e, konuşarak bu sosyal medyayı bu mecrayı sağlıklı kullanarak e, düşünceleri e, yapılması gerekenleri toplumla paylaşabiliriz. Bir kişiye de ulaşılsa önemlidir. Ben öyle bakıyorum. Ee, dediğim gibi partilerin küçüğü büyüyor. Ee, bunca zamandır yaşayan bir bağımsız Türkiye Partisi var. Bağımsız Türkiye Partisi ismi bile çok önemli mesajlar içeren bir yapı. Evet. O açıdan e, bütün e, gücümüzle el ele vermeliyiz. Biz zaten birbirini ötekileştirmemiş insanların bir araya geldiği özel bir yapıyız. Ben daima kendimi bu ailenin içinde buldum. Hayatımı başka alanlarda kazanmayı sürdürsem de. Her zaman içinde bulunmaktan hem onur duyduğum, hem gururlandığım, hem duygusal olarak, beyinsel olarak çok beslendiğim bir aile, çok şey öğrendiğim bir yapıdır orası. E, onun için e, beni bu e, baba dostu dediniz. E, baba dostu demek çok önemlidir ee, anlamamak lazım artık <gülüyor> ama beni baba dostu olarak görmeniz benim için büyük olur sağ olun çok teşekkür Bağolun. ediyorum Sıra bakmayın ee, Yo, biz dostlarla ara ara konuşuruz Haydarbaş'ın o ışık saçan hallerini konuşur kendi aramızda dertlenir ağlarız şimdi. <gülüyor> Burada size kusura bakmayın. Ağlamamak lazım. Artık gülerek ileriye bakmamız lazım. Eminim Haydar da bunu isterdi. Ağlamak, sırlamak, dövülmek yok. Yüzünüzü dövmeyin. Önünüze bakın derdi eminim. Bağımsız Açık Türkiye. Bağımsız Türkiye yolunda. Çainat devleti Türkiye yolunda. Emin adımlarla bıraktığı yerden, izden hep beraber çalışmaya, tok koşmaya onun izinden devam ediyoruz. Bir yazınızda hoş geldin Atatürk eserin satış rekorları kır, kırmalı ve okullarda ders kitabı olarak okutulmalı diyorsunuz. Bu niçin bu kadar önemlidir? Atatürk'ün e, yok edilmeye çalışıldığı Ders kitaplarından çıkarıldığı, Atatürk ilke ve devrimlerinin sığ bir biçimde anlatıldığı zamanlardan geçiyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbesini de hiç unutmayalım. Profesör Haydarbaş, Fethullah Gülen'e mektup yazmış ilk kişidir. Onun bir hain olduğunu vurgulayan ilk kişidir. Atatürk'ten uzaklaşırsanız, özetle bize söylediği odur.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 Çocuklarına, gençlere, herkese okutmalıdır. Birbirine armağan etmelidir bu hatta. Biz birbirimize giderken tatlı çiçek pasta götürüyoruz. En kalıcı, en özel armağan olur. Bu Hoş geldin Atatürk kitabı. Evet, Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk birleştirici harçtır. Nokta. Nokta. Yani Atatürk'ü Atatürk'ün tüm yönleriyle, en güzel bir şekilde, en sade bir dille anlatan güzel bir eser. Ben şahsen üç defa okudum. Evet. O, o eserden sonra yaklaşık 10-15-20 tane de Atatürk programı çektim. Yani Atatürk'e inanır mısınız? Bir başka arşif oldu. Öyle. Yani o eserden sonra inanın ben Atatürk'e ve derinlemesine Atatürk'ün hayatını incelemeye başladım. Bir rüyalarıma girdi Atatürk. Yani rüyalarını süsledi. O kadar mutluyum, o kadar huzurluyum ki yani ülkenin e, tek kurtuluş yolu Atatürk yoludur ve onun izinden giden Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bağımsızlık yoludur diye düşünüyorum. Ben de düşüncelerimi bu şekilde ifade ettim. E, Yazılarınızda Haydar Baş hocamızın e, sanatsal yönüne de değiniyorsunuz. E, o sanat müziğini çok güzel yorumlayan, okuyan bir insandı da, düğünlerde, derneklerde. Bu neler söyleyeceksiniz? Evet işte biraz önce söylediğim gibi onun olduğu ortamlarda mutlaka o Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın şarkısı çalınır. Tabii Türk sanat müziğini çok sever, çocuklarının ders aldığını anlatmıştı bana kızlarının çok güzel söylediğini anlatmıştı. Ben de çünkü TRT'de Hoştadağ programı sunduğum için Türk sanat müzikisini çok severim. Ve e, o notaların e, insanı götürdüğü bambaşka bir dünya vardır. E, Haydarbaş hayatın içinde bir kimseydi. E, yeme içme kültürü, e, bir gidemedim Trabzon'a, çok davet edildim, gidemedim, olmadı yani o, o zamanlar. Keşke gidebilseydim. Ramazan'da çok davet etmişti, gel bizim burada Ramazanlar çok güzel olur diye ama toparlanamadık bir türlü. Ee, aslında bu e, kaba bir tabirdir ama hayatı ıskalamamak lazım. Bazen en güzel şeylerin yanından teyit geçiyoruz. Olmuyor, zaman yaratamıyoruz, yaratmak lazım. Yanarım, yanarım, ona yanarım. E, Trabzon çok güzel, e, Trabzon mutfağını çok severim, kuymaklarını çok severim, e, işte şeyini severim, e, fasulye turşusundan kavurmalarını çok severim, her şeyini çok severim. E, i̇şte gidemedim, kısmet olmadı. geldi bizim burada ye demişti. Konuşurdum e, mutfaktan. Yemek kü kültürü, yemeğe, e, masaya e, kültürü, masa kültürü, masaya saygısı işte o Türk müziğine olan sevdası bizim müzik enstrümanlarımızı olan sevdası her konuda bilgisi çok derin, çok başka bir yürek, babacanlığı dostluğu hepimize sarıp sarmalaması çok özel bir insanı yitirdik çok çok güzel bir insanı yitirdik kahretsin şu koronayı Şükürler olsun ki işte bir çok güzel bir nesli, bir gençlik yetiştirdi. Yani kütüphanelik çapta bir eser bıraktı. Gençlere buradan Sayın Hüseyin Başbey, muhterem evlatları, Banus Türkiye Partisi'nin lideri oldu. Neler öğütleriz, neler söylersiniz son olarak? E, Profesör Haydar Baş'ın yazdıkları, onun beyninin kıvrımlarından yansıyan şeylerdir. Milli ekonomi modeli özellikle. Defalarca okudum, defalarca e, Haydarbaş'la programlarımız var. Kaç program yaptım hatırlamıyorum. Orada çalıştığımız süre zarfında çok program yaptık. E, e, o mutlaka okunmalı, çoğaltılarak sürekli e, yeni baskıları yapılmalı çok çok çok güçlü, bakın ekonomik koşullarımız ne durumda ee, çok güçlü bilgiler var içinde bu ülke için yine Hoş Geldin Atatürk bir başucu kitabı olarak her ikisi de e, mutlaka sık sık başvuracak değerler olmalı sonra onun seri halde yazdığı e, kitapları var e, onlar mutlaka okunmalı televizyon programlarından bölümler kesilerek Mutlaka kendi sesinden düşünceleri, duyguları sık sık paylaşılmalı. Uzun uzun değil. Kimsenin artık uzun uzun birbirini dinlediği yok. Ana notlar, ana hatlar çarpıcı biçimde montajlanıp kısa kısa verilebilir. Bir saatlik program çeşitli parçalara bölünüp onlar tekrar tekrar verilebilir. Geniş kitlelere ulaşmak için. Dur bakalım ne diyor dedirtebilmek için ki... E, mutlaka yapılıyordur. E zaten gençlik, e, bünyedeki gençler e, devamlı toplantı halinde yapıyorlardır ama daha da fazla yapmalılar. Daha ses getiren e, işlere imza atmalılar ki duyulsun. Geniş kitlelere ulaşılabilsin. E, Aydar Bey'in düşüncelerini yazdıkları okutulabilsin. Raflarda durmasın, sayfaları eskisin. Bir kitap eskidikçe değerlenir kundukça değerlenir. Elden ele dolaşsın, sağa solu çizilsin, notlar alınsın ki o kitabın üzerinde çalışıldığı görülsün. Rafıma koymak için değil, mutlaka okumak ve başvurmak için alınsın, okutulsun. Bu konuda da bir seferberlik yapılmasını olduğu Oldu. Bizim sorularımız bu kadar. Eklemek istediğiniz varsa son cümleler. çok teşekkür ederim. Hala çok üzgünüm. Hala inanamıyorum. Ama dövünmenin zamanı değil, mutlaka mutlaka e, önümüze bakma zamanı, öğretilerden ders alma zamanı, onları hayata daha süratle geçirme zamanı. E, bütün aileye saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu bir büyük aile. Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan Sağ dolayı. Sağ olun, var olun. Tekrar bir programda buluşmak üzere.